Son videoda bir geometrik sıradaki ya da başka bir deyişle bir geometrik dizideki ardışık her terimin kendinden önceki terimin sabit bir değerle çarpımına eşit olduğunu görmüştük. Ve bu sabit sayıya ortak oran diyoruz. Örneğin bu dizideki her terim bir önceki terimin 2 ile çarpımına eşit. Yani bu dizi için ortak oranımız 2. 0'dan farklı herhangi bir sayı ortak oran olabilir. Yani negatif bir değer bile olabilir. Mesela buna benzer bir geometrik diziniz olabilir. 1 ile başlasın ve ortak oranımızda diyelim ki negatif 3 olsun. 1 çarpı negatif 3, negatif 3'tür. Negatif 3 çarpı negatif 3 pozitif 9 eder. Pozitif 9 çarpı negatif 3, negatif 27 eder. Ve negatif 27 çarpı negatif 3, pozitif 81'dir. Ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu videoda üzerinde durmak istediğim şey şu. Bir geometrik sıranın ya da bir geometrik dizinin toplamı. Geometrik dizi toplamına geometrik seri diyeceğiz. Geometrik seri. Evet, ekranı biraz aşağı kaydıralım. Şimdi geometrik seriler yani bir geometrik dizinin toplamı hakkında konuşacağız. Örneğin bir geometrik seri bu dizinin toplamı olabilir. Yani 1 artı negatif 3, artı 9, artı negatif 27, artı 81 şeklinde toplama işlemine devam etseydiniz, bu bir geometrik seri olurdu. Şimdi yaptığımız şeyi daha açık hale getirmek için, aynı işlemi üstteki diziye de uygulayalım. Burada da eğer, 3 artı 6 artı 12 artı 24, Artı 48 şeklinde toplama işlemine devam edersek bu yine bir geometrik seri olacaktır. Yani bu bir geometrik sıra ya da dizinin toplamıdır. Bu toplamı genel terimlerle ya da toplam sembolünü yani sigma'yı kullanarak nasıl ifade edebiliriz? Evet, görelim. İlk terimimiz her neyse onunla başlayacağız. Eğer genel terimlerle ifade etmek istersek ilk terimimize a diyebiliriz. İlk terimimizle başlıyoruz. A ne dedik? Buraya ekleyeceğimiz her ardışık terim a'nın ortak oranla çarpımına eşit olacak. Ve bu orana da r diyelim. Yani ikinci terimimiz o zaman a çarpı r olacak. Üçüncü terim içinse bu terimle r'yi çarpacağız. Yani üçüncü terim a çarpı r kare olacak. Ve bu şekilde devam edebiliriz. Artı a çarpı r küp gibi. Diyelim ki sonlu bir geometrik seriyi oluşturmak istiyoruz. O zaman bu şekilde sonsuza kadar devam edemeyiz. a çarpı r üzeri n terimini elde edene kadar toplama işlemine devam edelim. a çarpı r üzeri n. Bunu toplam sembolüyle nasıl gösterebiliriz? İsterseniz burada videoyu durdurup kendi başınıza bir deneyin. Neyse bunu şu şekilde düşünebiliriz. Size küçük bir ipucu vereyim. Bu terimi a çarpı r üzeri sıfır olarak düşünebilirsiniz. Bunu yazalım. Bu terim a çarpı r üzeri sıfır. Bu a çarpı r üzeri bir, r'nin karesi ve r'nin küpü. Bu örüntü, bu şablon şimdi sizin için daha görünür olmuştur umarım. Yani bunu toplam sembolüyle ifade edebiliriz. Buraya büyük bir toplam sembolü çizelim. Şöyle büyük bir sigma. İndisimizi sıfırdan başlatabiliriz. Yani k eşittir sıfırdan k eşittir n'ye kadar a çarpı r üzeri k olarak yazabiliriz. r'nin sıfırdan farklı bir ortak oranı olduğu durumda toplam sembolünü kullanarak bir geometrik seriyi belirtmenin genel yolu budur. Unutmayın, r negatif bir değer bile olabilir.